Sonra bir aleka emri oldu. Rabbi onu biçime koydu. Sonra şekil verdi. Ondan da iki cinsi, erkek ve dişiyi var etti. Peki bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Sadakallahu nasip.